Değerli izleyenler, Türkiye entahsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık İlmaz'la tarikaber.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlarda yürünecek çıkan gelişmeler için paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tarayacak olursak değerli izleyenler. TV Tarık Haber TV Sosyal Cep Tarık Haber Pinterest Tarık Haber Ok Tarık Haber TikTok Tarık Haber TV Facebook Tarık Haber LinkedIn Tarık Haber Yay Tarık Haber Tumblr Tarık Haber İslamet Tarık Haber Twitter Tarık Haber Reddit Grand Type 708 70, YouTube Tarık Haber TV BK Ömer Tarıkmaz Yapımları yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı çeker olursak, bir kolayda yayınlayız. Bir kolayb kanalımız Star Haber TV'den bizi ulaşabilirsiniz. Hemen haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Şırbaka'da detay ortaya çıktı. İmam bir dava daha geliyor. İlk açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Son dakika haberine göre İBB Başkanı imam olduğu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yeni dava açıldı. Son dakika haberine göre İBB Başkanı imam olduğu hakkında Belikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin olarak yargıya fesat karıştırma suçlamasıyla yeni dava açıldı. İçişleri Bakanlığı'nın ihbar ve inceleme sonucunda açılan davada İmamoğlu dahil dönemin Beylikdüzü Belediye Yapı yetkilisi 7 isim hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ceza sistemiyle iddianame düzenlendi. Konuyla ilgili İmamoğlu'dan ilk açıklama geldi işte son dakika haberin detayları. Son dakika İBB Başkanı İmamoğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yeni dava. Son dakika haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin olarak ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yeni dava açıldı. İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı ve incelemesi sonucunda açılan davada, İmamoğlu dahil dönemin Beylikdüzü Belediye Yetkilisi 7 isim hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Konuyla ilgili İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu dönemin Beylikdüzü Belediye Yetkilileri 7 isim hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle bir dava açıldı. Dava sürecinin Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın incelemesi sonucu başladığı bildirildi. İncelemenin konusunun, 29 Aralık 2015'te gerçekleştirilen bir ihale olduğu öğrenildi. b Düzü Belediyesi'nin, kültür merkezlerinde personel çalıştırılması ve kültür-sanat organizasyonları hizmet alım işi, ihalesine çıktığı ve ihaleyi de E-Firması'nın kazandığı öğrenildi. Fakat firmanın yeterliliğinin bulunmadığını öne süren ikinci firma olan B şirketi itirazda bulundu. Ancak bu itiraz belediye yetkililerince reddedildi. Konunun İçişleri Bakanlığı'nın gündemine gelmesiyle birlikte ihale süreciyle ilgili inceleme başlatıldı. Daha sonra dosyanın Danıştay'a taşındığı aktarıldı. 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemi. Danıştay'ın soruşturma izni sonrası savcılık İmamoğlu ile 7 ismin ifadesini aldı savcılık savunmaların alınmasının ardından soruşturmasını tamamladı. Son yaşanan gelişmelere göre İmamoğlu dahil 7 isim hakkında ihaleye fesat karıştırma, suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkından açılan davayla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Mamo paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi'nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay'a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi. İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkında herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta. Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse iki yıldır savcılıkta bekleyen dosya bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait. İmamoğlu'nun diğer davası. 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2022'de İmamoğlu'nun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, suçundan 1 yıl 6 ay hapiste cezalandırılmasına karar vermişti. Mahkeme, San'ın bu eylemi basın önünde alenen işlemesi nedeniyle artırıma giderek, İmamoğlu'na verilen cezanın 1 yıl 9 aya çıkarılmasına hükmetmişti. İmamoğlu'nun bu eylemi kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı işlediğine kanaat getiren mahkeme, San'ın 2 yıl 7 ay 15 gün hapiste cezalandırılmasını karara bağlamıştı. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetmişti. Davaya ilişkin gerekçeli kararda, San'ın söylediği her sözün tüm Türkiye'de ve yurt dışında basın aracılığıyla kolaylıkla duyulduğuna vurgu yapılarak, takip edilen sanık tarafından bu şekilde hakaret suçunun işlenmesi nedeniyle temel ceza belirlenirken TCK’nın 125 1, 3 A maddesinde öngörülen seçimlik cezalardan hapis cezası tercih edilerek. Temel ceza alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ile belirlenmiştir, ifadesine yer verilmişti. Sana verilen cezada artırıma gidilme nedenlerinin sıralandığı gerekçeli kararda, İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu, seçimle ilgili en üst kurul olan ve yüksek yargı organı sayılan YSK üyelerine karşı işlediğine işaret edilmişti. Bu nedenle TCK'nın ilgili maddesi uyarınca cezada yarı oranında artırıma gidildiğinin altı çizilen gerekçeli kararda, burada ceza artırım oranı belirlenirken, seçim konusunda en üst kurul olan ve yetkilerini anayasadan alan YSK üyelerine karşı suçun işlenmiş olması nedeniyle artırım oranının alt sınırdan uzaklaşılarak yapıldığı kaydedilmiştir. Kararda, İmamoğlu'nun suça konu sözlerinin muhatabının YSK üyeleri olduğunun, durak şekilde açık olduğuna işaret edilerek, bu konuda sanığın yapmış olduğu savunma, yani sözlerin muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğu hususunun ileri sürülmesi, karşılıklı hakaret nedeniyle cezadan kurtulmaya yönelik olarak geliştirilen bir savunma olarak değerlendirilmiştir, ifadesine yer verilmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber Bültenimiz <gülüyor> devam ediyor değer dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz FİRMAN'ın siyosundan açıklama geldi. Artık kuryelik yapmayacak değerli izleyenler. Performansı diğer haberimize geçiyoruz. Çok konuşulacak sözler geldi. Bizim adayımız bunu yaparsa kriz çıkar. Ülke yeniden seçime gider Daha Davutoğlu'na ses getirecek sözler geldi. Seçilecek Cumhurbaşkanı bunu yaparsa kriz çıkar. Ülke seçime gider dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar bulundu. Altılı Masalı Cumhurbaşkanı adayının kazanması halinde. Meclis desteği olacağını belirten Davutoğlu Cumhurbaşkanı tek başına hareket ederse, açıkça söyleyeyim bir kırış çıkar ve o meclis desteğini kaybeder. Ülke yeni seçime gitmek zorunda kalır ifade edin kulağınızı. Davutoğlu'ndan ses getirecek sözler, seçilecek Cumhurbaşkanı bunu yaparsa kriz çıkar, ülke seçime gider. 11 Ocak 2023 19:18 18 son güncelleme Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kazanması halinde meclis desteği olacağını belirten Davutoğlu, Cumhurbaşkanı tek başına hareket ederse açıkça söyleyeyim bir kriz çıkar ve o meclis desteğini kaybeder. Ülke yeni bir seçime gitmek zorunda kalır, ifadelerini kullandı. Takip et. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un konu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Davutoğlu altılı masayla ilgili merak edilenlere de değindi. Altılı masanın kendi içinde bir anlaşmazlık olmadığını ifade eden Davutoğlu kendi adaylarının seçilmesi halinde vesayet olmayacağını vurguladı. Davutoğlu'nun, seçilecek Cumhurbaşkanı kendi başına hareket ederse kriz çıkar, sözleri ise dikkat çekti. Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları İmza yetkisi, anayasal olarak uygundur. Kastettiğimiz şey, geçiş süreci içinde toplumu bu tek aklın, tek adamın yönettiği zihniyetten, yanlışlar manzumesinden alıp, kurumsal hakkın, katılımcılığın, dayanışmanın olduğu, yetki ve sorumluluk dengelerinin paylaşıldığı sisteme geçmek istiyoruz. Hatırlı masada bu konuda herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Geçiş sürecinde ortak, kurumsal hakkı, danışma, dayanışma, istişareyi harekete geçireceğiz. Bu metinle önemli bir eşik aşıldı. Hep şunu söyledik, birlikte yöneteceğiz dedik. Bu bir ilkesel pozisyon. Bu kadar tecrübeden sonra bizi anayasal zorluğa düşürecek metne imza atmayız. Asla vesayet altında çalışacak bir cumhurbaşkanını iş başına getirmeyiz. Hatırlı masa üyeleri seçimden sonra oturup konuşacağız. Her parti bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bir bakanlık alacak en az. Ama oy yüksek olanlar ona göre bakanlık alacak. Kriz mi oldu? Oturup konuşup çözeriz. Cumhurbaşkanımız seçildiğinde oturacak. Kendim vesayete karşı hayat boyu mücadele ettim. Bütün makamları terk ettim. Bizim burada uzlaşıyla oluşturduğumuz bir metni kabul eden Cumhurbaşkanı adayı birlikte yönetme konusunda irade beyan eden Cumhurbaşkanı'nın seçilirken de birlikte mücadele edeceğiz. Bu tabii ki ilkesel. Şu gününkü Cumhurbaşkanı mecliste mutlak çoğunluğa sahip olduğu için meclis önemsiz gibi gözüküyor. Halbuki Cumhurbaşkanı'nın kararını döndürme hakkı var meclisin. Ortak aklı işleteceğiz. Kriz mi oldu? Oturup, konuşup, çözeceğiz. İki hafta önce Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener'in görüşmesinde kriz görüntüsü var deyip herkes yemeğin sonunu beklerken ikisini de tanıyan arkadaşları olarak hiç merak etmeyin kriz çıkmayacak demiştim. Tek başına hareket ederse meclis desteğini kaybeder. Şu anda altı siyasi lider makul şekilde devam edecek. Hiç merak etmeyin, anayasal sorun çıkmayacak. Çok güçlü bir yol haritası açıklanacak, ortak politikalar metni açıklanacak. İlil formül üreteceğiz. O mecliste Cumhurbaşkanı'nın bir çoğunluğu olacak. Tek başına hareket ederse açıkça söyleyeyim bir kriz çıkar. Ve o meclis desteğini kaybeder. Ülke yeni bir seçime gitmek zorunda kalır. Süreç başlayınca, altı benzemezden bir şey olmaz dendi. Bu el ele tutuşmuş insanların nehirden karşıya geçmeye benzer. Biz şimdi nehrin yarısını geçtik. Bundan sonra aynı teknedeyiz. Atımız birden kazanacağız ya da altımız birden kaybedeceğiz. Geçiş sürecinde kim genel mutabakata aykırı davranmışsa halkın önünde o krizin hesabını verir. Bunun müeyyidesi sandıkta olur. Geçiş sürecinde kim genel mutabakata aykırı davranmışsa halkın önünde o krizin hesabını verir. Bunun müeyyidesi sandıkta olur. Sayın Ecevit, Sayın Sezer'le bir kriz yaşadı. Bedelini sandıkta ödedi. Bunlar ilgini çekebilir. Arabanın değeri ne kadar Otobüs. Sokağın çocukları sadece bulut yayında bulut. A haber bültenimiz devam ediyor. değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. MMU için tarih açıkladı. birkaç saatte motoru takıldı. bu kadar hızlı olmasının nedeni dedi değerli izleyenler. Tu Tuşaç Genel Müdürü Temel Kotil açıkladı. Milli Muharip Uçak'ın motoru takıldı. yurt dışından talep var dedi. Türk savunma sarayının en büyük projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak ile ilgili çalışmalar hız kazandı. 5. nesil savaş uçağı olarak tasarlanan ve ileride F-16'ları geride alacak olan MMU ile ilgili TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yeni açıklamalar yaptı. Kotil, MMO'ya yurt dışından taypler geldiğini belirterek uçağın motorunu arkadaşlar birkaç saat içinde taktı. Yakından motoru çalıştıracağız, yıl sonunda uçuş yapmak ve projeyle 5 yıl sonunda tamamlamak istiyoruz dedi. KUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil açıkladı. Milli Muharip Uçak'ın MMU motoru takıldı. Yurt dışından talep var. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil açıkladı, Milli Muharip Uçak'ın MMU motoru takıldı, yurt dışından talep var. Türk Savunma Sanayi'nin en büyük projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak, MMU ile ilgili çalışmalar hız kazandı. 5. Nesil Savaş Uçağı olarak tasarlanan ve ileride F-16'ların yerini alacak olan MMU ile ilgili TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yeni açıklamalar yaptı. Kotil, MME'ye yurt dışından talepler geldiğini belirterek, uçağın motorunu arkadaşlar birkaç saat içinde taktı. Yakında motor çalıştıracağız. Yıl sonunda uçuş yapmak ve projeyi de 5 yıl sonunda tamamlamak istiyoruz, dedi. Türkiye, hava savunma alanındaki adımlarını hızla atmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi, TUSAŞ, Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak, MMU, Gökbey Helikopter, Hürdet Savaş Uçağı ve Atak, iki savaş helikopteri projeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kotil, şirketin Ankara'daki yerleşkesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kotil, devam eden projeler, şirketin hedefleri ve savunma sanayisindeki gelişmeler hakkında bilgi vererek, amaçlarının dünyanın ilk 10 havacılık şirketleri arasında yer almak olduğunu söyledi. Kotil MMU ile ilgili olarak, bu konuda yurt dışından talepler var, şu anda bizle beraber çalışan mühendisleri de var. Bunlar devletten devlete yapılması gereken bir anlaşma. Şu anda devlet tarafından açıklanmış bir anlaşma yok dedi. Mühendislerimiz özgün projelerde gelişti. KOTİL ge Geçmiş dönemde Amerika Birleşik Devletleri kökenli General Dynamics ile gerçekleştirilen F-16 montajının bugünkü çalışmalara önemli katkısı olduğunu belirterek, bu F-16 projesinde tasarım yoktu, bildiğimiz basit montajdı o, belli parçaların imalatı burada gerçekleştirildi. General Dynamics buraya bir kültür getirdi. Büyük şirketlerin kültürü önemlidir. İster yerli olsun, ister yabancı olsun fark etmez. General Dynamics ile yaptığımız ve 16 16ler ile teknisyen geliştirdik ama mühendis geliştiremedik. Özgün projeniz yoksa mühendis geliştiremezsiniz. Gökbey, TUSAŞ'ın özgün bir projesi. Devlete, bu projeyi bize verdiği için teşekkür ederiz. Bu proje sıfırdan tasarlandı, uçtan uca özgün bir proje. Yine, Hürkuş ve Anka da Gökbey gibi özgün projeler. Bu özgün projelerde mühendislerimiz gelişti. Büyüklerimiz özgün projeleri başlatınca bu çalışmalar Milli Muharip uçakında temelini oluşturdu, diye konuştu. Ayrıca yazılım konusunda şirketlerin artık eskisi kadar ketum olmadıklarını söyleyen Kotil, Airbus ve Boeing hangi yazılımı kullanıyorsa biz de kullanıyoruz. Bu yüzyıl daha düz, her şeye daha rahat ulaştığınız bir yüzyıl ifadelerini kullandı. Uydu konusunda tepeden girdik. TUSAŞ'ın uydu konusunda da çalışmalar yaptığını hatırlatan Kotil, biz sadece İHA, uçak, helikopter yapmıyoruz, aynı zamanda uydu da yapıyoruz. Uydu konusunda şöyle bir yol aldık, normalde klasik haberleşme uyduları 4-5 ton olur. Bunların içinde hidrazin denilen kimyasal var. O da 4 tonluk uyduda 2 tona yakın bir yakıt demek oluyor. Hidrazin yakıtını kullanarak uydu 15 yıllık ömrü boyunca kendini yörüngede tutar. TUSAŞ olarak biz modern uydu yapmamız gerekiyor dedik. Onun için bir Arjantin firmasıyla da anlaştık ve ortaklık kurduk. Bu uydu elektrikli olacak. Bunda hidrazini o kadar koymuyorsunuz. Çünkü roketler daha çok elektrik gücüyle tahrik ediliyor. Böyle olunca da uydu 5 tondan 1,5 tona iniyor, bu modern bir yaklaşım. Bu Airbus için de yeni olan bir şey. Şu anda Arjantin Ulusal Telekomünikasyon şirketi Arsat için bir ihale aldık ve onlara uydu yapıyoruz. 2 yıl içinde bu modern uydu yörüngede yerini alacak. Bu konuda ürün olarak tepeden girdik diye konuştu. Projelerini bir an önce seri imalata geçirmek istediklerini söyleyen Kotil, inşallah önümüzdeki 5 yıl sonunda MMU tamamlanmış olur. Diğer projeler de tamamlanmış olur ve seriye dökülür. Bizim iki yüzümüz var, ilki proje yapmak, bir de bunu seriye döküp satmak. Şirket olarak önemli kısmı ikincisi. İki para yer, ikincisi para getirir. Onun için Gökbey'i acil acil seriye döküyoruz. Hürdet de 2025 yılında seri imalata dökülecek, ilk teslimatta 2025'te 2025 de olacak. Atak 2, 2025 de teslim edilecek, dedi. Bu kadar hızlı olmasının nedeni? TUSAŞ'ın geliştirmekte olduğu MMU hakkında da konuşan Kotil, F-16 ile gelişen knov bilgi birikimi kendini burada gösterdi. Motor takarken buradaydım. Arkadaşlar birkaç saat içinde bir motoru takıyorlar. Bunu yapan arkadaşlar belki de yüzüncü motorlarını takıyorlar. Bizim asetimiz bu. Projelerin bu kadar hızlı gitmesinin sebebi arkadaşların tecrübesinden kaynaklı. Bizim sermayemiz, tecrübemiz ve insanımız. Uçağımızın şu anda uçuş bilgisayarı olsun, aviyonik sistemleri olsun bütün sistemleri üzerinde. Önümüzdeki günlerde motor çalıştırıp bunu göstereceğiz. Biz yıl sonuna kadar bunu bir an önce uçurmak modundayız. Amacımız yıl sonunda emniyetli bir uçuş yapmak, ifadelerini kullandı. Mamu'nun iniş takımlarını Türk şirketi yapıyor. Mamu'nun alt... Sistemlerinin Türkiye'de yapıldığını söyleyen Kotil, hürkuşun kanopisini uçak kokpiti üzerindeki şeffaf muhafaza yurt dışından alıyordu. Kontası da İsviçre'den geliyordu. 15 uçak yapıyorduk, 8 inde ambargo koydular bize. Mamun'un kanopisini Volvo firması yapıyor. iniş takımı çok önemli. Hürkuşta sorun yaşadık. Onu da İtalyan bir firma yapıyordu ama şimdi Mamu'nun iniş takımını Türk firması TAC yapıyor, dedi. MMEU projesinin hızlı gelişmesinde ülke gerçeklerinin de etkili olduğuna dikkat çeken Kotil, ülkelerin ihtiyaçları kendilerine göre değişken olabiliyor ama bizim bu uçağı bir an önce 2028 ya da 2029'da teslimata başlamamız gerekiyor. Bizim devlette kontratımız böyle. Bence karşılaştırmayı Almanlar, Fransızlar daha yavaş yapıyor da biz neden daha hızlı yapıyoruz şeklinde yapmamamız gerekiyor. Çünkü ihtiyaçlar çok farklı, onların dinamikleri var. Soğuk savaş döneminde hem Doğu blokundan hem de Batı blokundan ülkelerin neler yaptıklarını biliyoruz, diye konuştu. Mamun'un yeni bir ismi olup olmayacağı konusuna ise Kotil, ismi büyüklerimiz verir. Biz önce uçuralım da sonra ismi gelir onun. Gökbeye Sayın Cumhurbaşkanımız, burada İsmail Demir Başkanımız isim verdi. Bunun da bir ismi olacak, dedi. Yurt dışından talep var. Kotil ayrıca, başka ülkelerin MMEU projesine dahil olması konusunda da talep olduğunu bildirerek, bu konuda yurt dışından talepler var, şu anda bizle beraber çalışan mühendisleri de var. Bunlar devletten devlete yapılması gereken bir anlaşma. Şu anda devlet tarafından açıklanmış bir anlaşma yok, ifadelerini kullandı. Kotil, şirketin ileriye dönük hedefleri arasında yolcu uçağı yapmak olduğunu da belirterek, ileriye doğru vizyon konuşmak gerekiyorsa, bu şirketin bir yolcu uçağı yapması gerekiyor. Tabi bunu şu anda konuşmakta bu. Bu şirkette yapabilirlik konusunda bir eksik yok diye konuştu d h -a. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Allah haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer küçük geçiyoruz. Değerli izleyenler. Bir banan Siyasultan aşamaya geldi. Artık kuryelik yapmayacak. Performansı herkesi hayran bırakmıştı değerli izleyenler. Sipariş teslim ettikten sonra piyano performansıyla herkes büyülemişti biliyorsunuz. Genç kurye konuştu. "Kendi kendime öğrendim." dedi. Sosyal medyada yapılan görüntülerde bu şirkette kuryelik yaptı. Bir şirkette kuryelik yaptığı öğrenilen gencin piyano performansı herkesi büyülemişti. Mozaat'in Türk Marşı bestesini ustalıkla çalan genç kuryer konuştu. Bir çalmayı kendi başına öğrendiğini anlatan Muharrem Can İncir artık kuryelik yapmayacak. Bir yandan İncir'in çalıştığı firmanın siyosu Batuhan Gül takındığı açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları. Kalan reklam süresi 0:21. Siparişi teslim ettikten sonra piyano performansı ile herkesi büyülemişti. Genç kurye konuştu, kendi kendime öğrendim. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir şirkette kuryelik yaptığı öğrenilen gencin piyano performansı herkesi büyülemişti. Mozart'ın Türk marşı, bestesini ustalıkla çalan genç kurye konuştu. Piano çalmayı kendi başına öğrendiğini anlatan Muharrem Can İncir artık kuryelik yapmayacak. ya'ndan İncir'in çalıştığı firmanın CEO'su Batuhan Gürtakan'da açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları. Sipariş götürdüğü otelde piyano çalmasıyla sosyal medyada gündem olan 19 yaşındaki motosikletli kurye Muharrem Can İncir, ileride piyanist olmak istiyorum. Kendi kendime internetten çalmayı öğrendim, dedi. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir'in sipariş teslim ettikten sonra otelde gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. piyanonun başına geçen genç kurye, Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldı. O anları cep telefonuna kaydeden bir kişi sosyal medyada paylaştı. İncir'in piyano performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Piyano çalmayı kendi öğrendiğini anlatan Muharrem Can İncir artık kuryelik yapmayacak. Klasik bir Türk genciyim. İncir, ben klasik bir Türk genciyim. Okumaya çalışan, hayatını idame ettirmeye çalışan, hayalleri önünde ilerlemeye çalışan bir Türk genciyim. Şu an özel bir üniversitede tasarım ve modelleme bölümünde okuyorum. Hocalarım bana destek oluyor. Şu an bir dijital piyano var. Kasımpaşa'da çalışıyorum. Beyoğlu'nda otele paket götürmeye gittiğimde piyanoyu gördüm. Çalabilir miyim, dedim. Piyanoyu görünce çalmak istedim, içimde bir his doğdu çalmak için. Sorduğum zaman bana izin verdiler. Orada toplam 3 kez piyano çaldım, ilk seferinde 28 bin izlenmişti. İkinci kez gittiğimde kendileri çalmamı istedi. Çocukluğumdan beri annem babam piyano konusunda bana destek oluyordu. Sekizinci sınıfa giderken annemin telefonundan çalıyordum, annem bunu gördü ve bana org aldı. İnternetten 100 liraya org aldık. Kendi kendime internetten çalmayı öğrendim. Bir sene ork çaldım sonrasında yükselterek dijital piyano aldım, dedi. Benim gibi birçok genç var. İncir, üniversitede konservatuvar hayalim vardı ama buna yönelik bir eğitimim olmadığı için tutturma ihtimalim yoktu. Gündelik olarak bilgisayar kullanan birisiyim, günümün boş zamanlarında yaptığım işleri video çekerek paylaşıyorum. Belli bir takipçiye ulaştıktan sonra sayfaların videolarımı paylaştığını gördüm. İleride piyanist olmak istiyorum. Sosyal medyadaki yorumları okuyunca gözlerim doldu. Benim gibi birçok genç var, sadece benim keşfedilmem gerekmiyor bu ülkede. Bütün gençlerin bu yola ortak olması gerekiyor, diye konuştu. Ne gerekiyorsa yapacağız. O arada incirin çalıştığı firmanın CEO'su Batuhan Gültakan kendi kendisine buralara kadar gelmiş. İşin uzmanları ile bu alanda konuşuyoruz. Can için ne gerekiyorsa onu yapacağız ifadelerini kullandı. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber <gülüyor> devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Akıl almaz olayın her saniyesi kameralara yansıdı Apartmanda otopartta asansörde Azgın kızımla uğraş dedi Azgın kızımla uğraş Akıl almaz olayın kameralara yansıdı Apartmanda asansörde ve otopartta İzmir'in bayraklık içerisinde bir sene Akıl almaz olaylar meydana geldi Apartman yöneticisi olan kadın Çöp ve ayakkabıların dışarıda tutmasıyla ilgili uyardı Komşu tarafına darp edildi Apartmanda harekete hakarete uğrayan Otomartta darbe edilen ve son asansörde de kendisine şiddet girişimine bulunan kadın hakkını yargıda ayıracağını söyledi. O an kameralar tarafından kaydedilirken darbe edilen kadın karşı tarafının kızına da hakaret ettiğini ve azgın kızına uğraş dediğini aktardı. Azgın kızına uğraş akıl almaz olayın her saniyesi kameraya yansıdı. Apartmanda, asansörde, otoparkta İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir sitede akıl almaz olaylar meydana geldi. Apartman yöneticisi olan kadın, çöp ve ayakkabıların dışarıda tutulması ile ilgili uyardığı komşusu tarafından darbedildi. Apartmanda hakarete uğrayan, otoparkta darbedilen ve son olarak asansörde de kendisine şiddet girişiminde bulunulan kadın hakkını yargıda arayacağını söyledi. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken darbedilen kadın, karşı tarafın kızına da hakaret ettiğini ve azgın kızınla uğraş dediğini aktardı. Dehşet'i Düşüren olay 4 Ocak günü 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Manavkuyu Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitedeki bir dairede 2 yıldır oturan Z'de, 40 ve apartman yöneticisi Nurcan Tunoğlu, 40 arasında, ZD nin kapı önüne sürekli çöp ve ayakkabı koyması üzerine tartışma çıktı. Sitenin kuralları gereği belli saatler dışında kapıya çöp bırakılmaması konusunda ZD, ve Yaran Tunoğlu, 19 yaşındaki kızı için, sen bizim çöpümüzle uğraşacağına azgın kızınla uğraş, sözlerine maruz kaldı. 10 dakika sonra su deposu arızası için sitenin bahçesine inen Nurcan Tunoğlu, otoparkta bulunan Z ve NİN eşi Mide tarafından çağrıldı. Tunoğlu, otoparka doğru yürüdüğü esnada M.D. NİN yumruklu saldırısına uğradı. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen kadın, apartman görevlisinin araya girmesi sonucu ayağa kalkabildi. O anlar kamerada. Başına ne çoraplar öreceğim. Nurcan Tunaoğlu'nun darp edildiği anlar ise sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otoparka doğru yürüyen kadının M'de ile karşılaştığı ve yumruklu saldırıya uğradığı, apartman görevlisinin M'de bir uzaklaştırdığı anlar yer aldı. Daha sonra aracına binen M.D. Nin ise seni öldüreceğim. Başına ne çoraplar öreceğim diyerek olay yerinden ayrıldığı iddia edildi. Olayın ardından saldırıya uğrayan Tunoğlu, hastaneye gidip darp raporu aldıktan sonra Özkanlar polis merkezine giderek kasten yaralama, tehdit, hakaret suçlarından M.D. ve Z.D. çiftinden şikayetçi oldu. Şiddete uğrayan benim ama uzaklaştırma kararını onlar almış. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Nurcan Tunoğlu, kendisi iki yıldır bizim binamızda kiracı olarak kalıyor ve kendileri hakkında şikayet söz konusu. Son olarak da vakitsiz olarak kapının önüne bıraktıkları çöpler ve ayakkabılar konusunda eşini uyarmıştım. Eşi bana hakaret etti ve 10 dakika sonra da su deposundaki arıza için bahçedeyken, kendisi de otoparktayken beni çağırdı. Görüntülerde de var zaten, kapıya doğru geldiğimde beni yumruklayıp yere düşürdü. Apartman görevlimiz araya girmesine rağmen darp etmeye devam etti. Sonrasında da hakaret ve tehditleri sürdü. Benim kim olduğumu göreceksin. Başına türlü çoraplar öreceğim dedi. Daha sonra da savcılıktan uzaklaştırma kararı almış can güvenliği olmadığı için. Şiddete uğrayan benim ama uzaklaştırma kararını onlar almış dedi. Bizimle uğraşacağına kızının azgınlıklarıyla uğraş. Uyardığı komşusunun kendisine, sen bizimle uğraşacağına kızının azgınlıklarıyla uğraş dediğini söyleyen Tunoğlu, ben ayakkabı ve çöp için uyardığımda 19 yaşındaki kızımla ilgili ağza alınmayacak şeyler söyledi. Ben şikayetimin arkasındayım, yargıda hakkımı arayacağım. Bir erkeğin bir bayana bunları yapması çok kötü. Ben bu insanla aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Biz bu insanla karşı komşuyuz birde. Ben ona karşı verilen bu uzaklaştırma kararını komik buluyorum açıklamasında bulundu. Asansör yiddet kişiminde bulundu. Otopark kapısının önünde yumruklu saldırısına maruz kaldığı Mevde ile, iki gün önce asansörde karşılaştığını belirten Nurcan Tunoğlu, Mevde'nin kendisiyle önce dalga geçtiğini sonra da darp etmeye yeniden teşebbüs ettiğini söyledi. Tunoğlu, daha sonra da asansörde karşılaştık iki gün önce. Yediğin dayaktan sonra sıkıntı var mı diye dalga geçti benimle. Kendisiyle yargıda hesaplaşacağımı söyledikten sonra yine şiddet girişiminde bulundu. Ben iki çocuğumla yalnız yaşayan bir kadınım, kendimi güvende hissetmiyorum sözlerine yer verdi. İHA Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kişi kazanacağı parameli gurur dünya devine gitti değerli izleyenler Atletico Madrid Çağlar Söğüncü'yü renklerine bağladı. Leicester ile sözleşme yenilemeyen Yıldız oyuncu 5 yıllık sözleşme imzaladı. Atletico Madrid sezonu sonu için Çağlar Söğüncü ile anlaşmaya vardı. Leicester City'den ayrılacağı için kadroya bile alınamayan Çağlar'ın yeni durağı Atletico Madrid oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek milli oyuncu bedelsiz olarak Dünya Kupası'na transfer olacak. Çağlar yılda 5 milyon eurodan fazla kazanacak. Atletico Madrid Çağlar oyuncuyu renklerine bağladı. Leicester City ile sözleşme yenilemeyen yıldız oyuncu 5 yıllık sözleşme imzaladı. 11 Ocak 2023-16-15 son güncelleme, 11 Ocak 2023-16-15. Atletico Madrid, sezon sonu için Çağlar Söyüncü ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Leicester City'den ayrılacağı için kadroya bile alınmayan Çağlar'ın yeni durağı Atletico oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek, milli oyuncu bedel olacak. Çağlar yılda 5.000 Euro'dan takip et Çağlar Söyüncü Türkiye Çağlar Söyüncü Leicester City'den ayrılacağı için kadroya bile alınmayan ve profesyonellikten uzak bir duruma maruz kalan milli oyuncu Atletico Madrid ile her konuda anlaştı. Bilerek oynatmadılar. Sezon sonu sözleşmesi Çağlar'ın yeni mühendisler yönetimi Çağlar'ın ayrılmak istediği haberini alınca çıldırdı. O günden beri maç kadrolarına giremeyen Milli Oyuncu Yedek Kulübesi'ne hapsedilmişti. Profesyonellikten uzak bir davranış sergileyen İngiliz kulübü Çağlar ile bağını kopartmıştı. Atletico Madrid ile anlaştı. Yes, değeri 22 milyon euro. Sezon sonunda siteden ayrılarak İspanya'ya gidecek yıldız oyuncu yıllık 5 milyon euro kazanacak. As. Bunlar ilgini çekebilir. Game of Thrones dizisi tüm bölümleriyle Blut VD yayında. Blut. Kayıt ol. Köpeği aslan kafet. Haber ürterimiz devam ediyor değerli dostlar. <gülüyor> Yaklaşık bir saatleri bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Evet büyük kriz meydana geldi saatler sonra değerli izleyenler ulaşıldı kriz çözüldü. Sokmaya geldi. Taımat belirtti tüm ülkede uçuşlar durduruldu. Saatte sonra açıklama geldi. Son dakika göre ABD'de Federal Havacılık (FAA) bilgisayar sisteminde sorun meydana geldi. FAA'dan bunun üzerine uçuşların durdurulması ittaylaması belirtti. Ülkedeki bütün iç hat uçuşları saatte da kadar durduruldu. Saatler sonra gelen açılamada ülkede iç hat uçuşlarının y'den bahsedildi. Son dakika Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük kriz. Talimat verildi. Tüm ülkede uçuşlar durduruldu. Saatler sonra açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi'nin FAA bilgisayar sisteminde sorun meydana geldi. FAA'dan bunun üzerine uçuşların durdurulması talimatı verildi. Ülkedeki bütün iç hat uçuşları yerel saatte 0 durduruldu. Saatler sonra gelen açıklamada ülkede iç hat uçuşlarının yeniden başladığı bildirildi. Takip et. Son dakika haberi, Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, uçuş personeline ve havaalanlarına uyarı sağlayan hava kontrol sisteminde, notam sorun meydana geldiği bildirildi. Eski haline getirmek için çalışılıyor. Açıklamada, FAA sistemi eski haline getirebilmek için çalışıyor. Kontrolleri yapıyoruz, ifadeleri kullanıldı. Kesintiden ülkedeki tüm uçuşların etkilendiği belirtilerek, FAA, yollarına tüm iç hat uçuşlarını saat 09.00 A kadar durdurma talimatı verdiklendi. Sistem yeniden yüklendi. Son kontrollerin yapıldığı ve sistemin yeniden yüklendiğini vurgulayan FAA, gelişmelere dair bilgilendirilme yapılacağını kaydetti. Ülke genelinde uçuşlar iptal edildi. Amerikan Airlines şirketi, açıklamanın ardından tüm uçuşların etkilendiğini duyurdu. United Airlines ise, FAA tarafından yapılacak bir sonraki duyuruya kadar tüm iç hat uçuşlarının ertelendiğini açıkladı. Seferler normale döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde uçuş kontrol sistemindeki arıza nedeniyle saatlerdir yapılamayan iç uçuşların yeniden başladığı bildirildi. Anadolu Ajansı İHA Bunlar ilgini çekebilir. Ana haber bültenimiz devam ediyor <gülüyor> değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı işte harcama limitleri değerli izleyenler. Son dakika haberi göre tipi. Tepe... Türkiye Futbol Federasyonu transfer dönemi öncesi kulüplerin harcama limitlerini açıkladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son dakika haberine göre Lig'in Süper Lig'de ara 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Lig'deki 19 takımın transfer dönemi takım harcama limitlerini resmen açıkladı. İşte Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takımların harcama limitleri.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 İşte Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takımların harcama limitleri. Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İlgide 12 Ocak tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi kulüpler transfer temaslarına hız kesmeden devam ederken, TLF harcama limitlerini açıkladı. İlginizi çekebilir. İşte harcama limitleri. Fatih Karagümrük. harcama limiti 133.307.309 Türk lirası, yüzde 40 sapma dahil 186.630.232 Türk lirası. Kayseri Spor, harcama limiti 136.325.484 Türk lirası. %40 sapma dahil 190.855.678 Türk lirası. Hasanpaşa Harcama limiti 171.317.390 Türk lirası. %40 sapma dahil 239.844.34 Türk lirası. Alanyaspor Arcama limiti 185.819.556 Türk lirası, yüzde 40 sapma dahil 260.135.339 Türk lirası. Ümraniye Spor. Arcama limiti 186.694.743 Türk lirası, yüzde 40 sapma dahil 261.372.640 Türk lirası. İstanbul Spor Harcama Limiti, 195.247.056 Türk Lirası %40 Sapma Dahil, 273.345.878 Türk Lirası Antalya Spor Harcama Limiti, 198.447.905 Türk Lirası %40 sapma dahil 277.827.06 Türk Lirası. Hatayspor Harcama limiti 180.937.033 Türk Lirası. %40 sapma dahil 253.311.846 Türk Lirası. Giresunspor Harcama limiti 202.431.404 Türk Lirası. Yüzde 40 sapma dahil 283.403.965 Türk Lirası. Konya Spor. Arçama limitleri 206.164.520 Türk Lirası. Yüzde 90ten Türk Lirası. Ankara Gücü. Arka teri, 236 milyon 48 Türk Lirası. Türk Lirası. Teşekkür ederim. Efendim saatlerimiz evet bir saat olmuş ve bu demek oluyor ki tarikhaber.com ana haber bilgilerin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz anı bekleriz. Sizlerinize yer alan reklamlara tıklayarak bizleri destek verebilirsiniz. Daha mutlu daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar deriz. Hoşçakalın.